Odaya, odama, odama, odama. Ne kadar saldırdın? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin?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 Hayırlı akşamlarımız olsun. Yoruldum, yoruldum, yoruldum. Bugün eniştem bana sürpriz etmiş. Oradan sonra kocabanda almış. Öldüm yorula. Vallaha bak. Öldüm ben de de çekeyim de göndereyim size dedim. Öldüm babam öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm bu nasıl hoşuydu beyle. Öldüm vallaha öldüm baba. Öldüm, öldüm. Öldüm baba. Hayırlı akşamlarımız olsun. Canlarım seviyorum sizleri. Wallaha billaha bak. Гордиозно!